Ekran tasarımları nasıl gerçekleştirilir? Görüntülediğimiz liste ekranlarında çalışma alanlarımıza göre görüntülediğimiz veya görüntülemek istemediğimiz kolonlar olabilir. Birimiz stok fiyatlarını takip ettiği için ilgili ek fiyat kolonlarını görüntülemesine ihtiyaç duyarken birimiz stok miktarlarını takip ettiği için stok fiyatlarını görmek istemeyebilir. Bu gibi durumlar için diğer kullanıcılarına ekranı kişileştirme imkanı sunmaktadır. Örnek bir liste ekranından inceleyecek olursak stok stok malzeme listeleri stok malzeme listesi ekranını görüntüleriz. Hazırda gelen kolon bilgilerini ihtiyaçlarımız dahilinde düzenleyerek rapor olarak da kullanabileceğimiz tasarımlar hazırlamamız mümkündür. Kolon başlıkları kenarında bulunan seçeneklerden kolon alanında bulunan stok kart kaydında yer alan bilgileri görüntüleriz. Liste ekranlarımızda görüntülemek istediğimiz satırları mausumuzun sol tuşu ile Tekli seçim yapabileceğimiz gibi, klavyemizin kontrol tuşu ile çoklu seçimde yapmamız mümkündür. İşaretlediğimiz bilgiler liste ekranlarımıza eklenecektir. Eklediğimiz kolonları liste ekranlarımızda görüntüleyebiliriz. Görüntülemek istemediğimiz kolonları kaldırmak için kolon başlığına gelerek, mouse'umuzun sağ tuşu ile kolonu gizleyebiliriz. Listede yer alan kolonların yerini değiştirmek için, İlgili kolon başlığına basılı tutarak sürüklememiz gerekmektedir. Herhangi bir kolonun genişliğini değiştirmek istiyorsak kolon başlığının kenarından basılı tutarak ayarlama yapmamız mümkündür. Hazırladığımız liste düzenini kolon başlığı kenarında bulunan seçeneklerden yeni tasarım olarak kaydetmemiz gerekmektedir. Eğer tasarımımızı kaydetmezsek sayfayı tekrar görüntülediğimizde yaptığımız değişiklikleri Görüntüleyemeyiz. Mevcut sayfayı kapatarak yeniden liste ekranımıza giriş sağlarız. Liste ekranımızdaki kolon tasarımını kaydetmiş olduğumuz şekilde gelecektir. Mevcut düzende herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda tasarımı güncel haliyle kaydetmemiz gerekmektedir. Tasarımımızın güncel halini kaydedebileceğimiz gibi yeni bir tasarım olarak da kaydedebiliriz. Veya daha önceden kaydettiğimiz bir tasarımı silebiliriz.